Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, Hearthstone'un yeni bir expansion paketi var onun için bir video çekiyorum. Hızlıca konuya gireceğim. Şimdi Hearthstone'un yeni expansion paketi e, paketin adı enroll enroll in Scollumans Akademi e, Scollumans Akademiye kayıt olun diye bir şey. Şimdi bu şeyde expansion paketinde birkaç tane yenilik var bir iki tane keyword var. Bu keyword'un bir tanesini hemen söyleyeyim ben size. Spellburst diye bir şey mesela şöyle. Ee, bu şu demek arkadaşlar bu kart bundan sonra yapacağınız bir büyü sırasında aktif oluyor. Yani bu kart oynadıktan sonra diyelim ki bir büyü kartı yaptınız. Ee, o zaman ne yapıyormuş? Kendisi hariç bütün minionlara iki hasar veriyormuş. Buna kendi minionlarınız da dahil. Bunun haricinde ne var? Ee, farklı şeyleri yapmışlar mesela Farklı sınıfları birbirine karıştırmışım. Mesela şimdi şu karta dikkatle bakalım. Mesela kartın bir tarafı Mage sınıfına ait, şu diğer tarafı yukarıdan aşağı siyah, Rock sınıfına ait, Rock'a ait. Bu iki tane sınıfın bir araya getirdiği bir kart, iki sınıfı bir araya geldiği bir kart. Bu kartı iki sınıfı birden alabiliyorsunuz. Yani combo olmuş bu kart. Combo demiş. Yani Mage diyelim ki bu karttanız normalde Mage'lik combo kartı yoktu. Mece bu kart aldıktan sonra kombolu bir şekilde oynarsanız bir tane multisipeli seçtiriyormuş, böyle bir özelliği var. Şimdi hızlıca e, şurada bir tane bir video vardı, onunla size bir bakalım beraber arkadaşlar. Şöyle bir nasıl olacak? Şöyle bir tıklayayım bakayım. Evet, ya yani bu sinematini açmama gerek yok, onu zaten izlersiniz. Şimdi şuradan bir bakalım. Mesela demiş ki işte combolu mesela normalde hiç yapabileceği bir şey yok bu kartın ama mesela şimdi One Tiff'i attığı zaman kombosunu gerçekleştiriyor. Bir tane Match Spell kartı seçtiriyor. Şimdi ikincisine geçelim. İkincisi de mesela Discover Spell demiş. Bu kartın şöyle bir özelliği var. E, yaptıktan sonra bir sonraki büyüyü bir mana altına yaptırıyor. Yani yeni spell kartları. Yani yeni spell kartları yine daha fazla artık büyü yapabiliyorsunuz. İşte bu spell burst bu. Bunu yaptıktan sonra diyelim ki bir büyü yapacaksınız. İlk yapacağınız büyüye herkese efektif yapıyor. Mesela şimdi yapsın büyüsünü. Yaptı herkese iki hasar. Bir daha yapsanız olmayacak. Bakın fark ettiyseniz şuna bir daha bakalım. Arkadaşlar şuna. Şimdi şu kartın altında bir işaret çıkıyor. Yıldız işareti gibi. Yıldırım değil bu sefer yıldız. Hani diyor ki bunu bu kartı oynarsan, hani bir büyü yaparsan bu efeyni yapacak diyor. Kart oynadıktan sonra efeyni yapıyor ve o yıldız oradan kayboluyor. Bu kadar. Yani ikinci bir kere yok. Öyle bir güzelliği var. Bu yeni keyboard arkadaşlar Superburst diye. Gayet de güzel hoş bir şey olmuş. Şimdi akademiye kaydolun diyor. Bir sürü zaten indirimim indirimim ıvır zıvır var. Şimdi ben bir de size bunu göstermek istiyorum Transfer Student diye bir kart Bu kartı bugün bedavadan verdi herkese Şimdi bu kartın özelliği ne? Arkadaşlar bu kart şöyle bir özelliği var Şimdi şuradan ben size göstereyim Bunu Nerede? Transfer Student nakil öğrenci Şimdi bu kartın şöyle bir özelliği var Diyor ki hani bağlı bulunduğu oyun tahtasına göre efekt yapıyormuş Oyunu atar atmaz yani aslında bu Battlecry bir kart gibi düşünün bunu şimdi bağlı bulunduğu oyun tahtası ne? bu oyun ilk çıktığı zaman farklı farklı expansion paketleri farklı farklı yamalar geldi mesela diyelim ki Nuxramax paketi geldi Nuxramax paketinde Nuxramax için bir oyun tahtası yaptılar Frozen Throne paketi geldi Frozen Throne için bir oyun tahtası yaptılar bu kart oyun tahtasına göre özelliği değişiyor şimdi özelliklerine bakalım neler yapabiliyormuş mesela bu Angoro destesiydi değil mi? bu Angoro paketiydi şimdi Angoro paketine bir bakalım Şimdi Angular paketinde böyle işte demanshat falan bu bu özellik oradan geliyordu. Şimdi mesela Betty Cryde yıl 2 demiş bu ilk paketti zaten, yani bu ilk çıktığı zaman ki öyle bir özellik yapıyor şimdi. Oyuna girişte çok hariciydi yani yıllardır bir kart olmuş yani <gülüyor> zevkli olur aslında bundan oynaması. Mesela bu hangi paket arkadaşlar? Bu hangisiydi? Valla bunu hangisi oldun? Valla ben de unuttum. Mesela şu Dragon paketiydi Ha mesela bu Naxxramax paketi Yok e, Goblin wagon. laboratuvar mıydı Öyle değişik bir şeydi bunun adı da Naxxramax değildi de Ha bu da yine iyi paket Yani bir sürü özelliği var gerçekten çok iyi olmuş Ha bu da şeydi değil mi? Ee, Adamın o en ünlü mu? Yani neydi? Böyle farklı bir şampiyonların falan olduğu bir paket vardı da vallahi en ünlü ne olduğunu. O kadar çok şey çıktı ki aldım. Black Spelt, Yorhelt, benim hmm. Hı? Yani kart efektif olarak kullanılabilir. hani Mesela. <gülüyor> Her karttan desteği bir tane alınan desteler yapılıyor ya hani orada kullanılabilir diye düşünüyorum. Saçtınlak sıram, sıramak Bu Bu şekilde hepsi farklı farklı özellikleri yapıyor. Yani gayet güzel hoş olmuş. ha bu şeyde, ee, Fire Mountain mıydı? Farklı adı vardı daha hmm. şey Ragnaros vardı da. Ha, Knight of Karasa. Ha, Lucky Güzel olmuş yani. Bence güzel, hoş bir şey olmuş. Şimdi mesela şöyle hızlı bir şekilde şöyle değişik kartlara bakalım. Zaten şu an fazla bir kart açıklanmadı daha. Devam edecek. Şöyle hızlı bakabiliyor muyum? Mesela Spell Burst, hani bunu attıktan sonra bir Spell yaptığınız zaman elinize from your kendi sınıfınızdan 2 tane Spell kartı veriyormuş. Hoş bir kart. Arenada iş yapar. 2 tane rastgele 1 mana'lık Minion verilmiş elinize bu kartta. Trouble Maker. Turn bittikten sonra 2 tane 3'e 3 üç Rufiance çıkartıyormuş ve rastgele düşmanlara saldırıyormuş rastgele bir halde. Bu karşı tarafa da saldırabilir. Mesela adamın 6 canı kaldı, 5 canı kaldı at bunu saldırsın hero'ya rastgele saldırıyor ama 3 tane misil gönderiyormuş rastgele enemi minionlara düşman minionlara ve bunları da bir mana altına transform ediyormuş, bu da çok güzel bir kart Aa bu hem şaman hem de mage kart, bak bu çok güzel olmuş bu bu mage'e alınır, aslında mage'in var ya mana varı mı olacaktı, bununla beraber ne iş yaparlardı ama şöyle bir de sıkıntı var mesela şu kartın. Atıyorum mesela rakibin 2 canı kaldı. Rakip 7 manalık bir kartı oynadı. 2 canı kaldı. Mesela diyelim ki Stormwind Şampiyon. 7 mana kart. 6'ya 6 canı var. 2 tane canı kaldı. Attım bu kartı ortaya. Vurduğu zaman zaten bir hasar verdiğinde ona 5 manayı düşürecek. 5 manalı farklı bir kart yapacak. Hani biraz da sıkıntı bir kart diye düşünüyorum. Light Bloom iki mana kristali veriyormuş o turn ama bir sonraki turn Overlord 2 oluyormuş. Ee, bu da Battlecry bir kartmış, Killed Neop Height artık nasıl televizyede bile bilmiyorum. Battlecry bir kart. Ee, rakip sıradaki spellini bir mana fazlasına oynarmış. Good to share demiş. Divine Shield, Spell Burst gain, Divine Shield yani bu da iyi. Divine Shield olarak oyuna giriyor ve büyü yaptıktan sonra bir diman şark dağılıyor tabi üst üste alıyor kaybettikten sonra alır onu spellburst demiş bu da return the spell to your hand oynadığın büyüyü tekrar geri veriyor sana çok güzel bak bu da güzel şamana biraz çalışmışlar bunu zaten konuştuk nakil öğrenci ha, bu kadar o zaman bitti galiba ha, şurada kartlar var mesela şu var tutor demiş spellburst işte bunu zaten videoda görmüştük bunu da görmüştük bir tane spell seçtiriyormuş Sıradaki siperi de bir mana altına oynamaya izin veriyor. Rattle Gord öldükten sonra bu kart gene geri geliyormuş ama atak ve defans bir azalıyormuş. One izlemiştik zaten. Bunu da söyledik. Shandu the Wild diye. Neyse arkadaşlar kartlar çıktıkça artık ben burada oyun e, anlatmaya elimden geldiğince devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.